Türkiye özellikle Kozaklı kapıcaları e, tedavi merkezi olabilecek kapasitede. Özellikle otelinizin de yaptığı büyük değişiklikler dikkatimizi çekti. Burada hem tatil yapabilirsiniz hem e, tedavi görebilirsiniz. İsviçre ile mukayese ettiğim zaman burası çok daha değerli ve su değerlerimizi bir kenara yazmamız gerekiyor. Su değerleri çok önemli. Ben bu tanıtımın da yurt dışındaki tanıtılmasını istiyorum. Gelsin Avrupalı burada kalp ücret tedavisi görsün. Konfor ve sağlığa has Sanitas Suite Sağlık Otel.